Herkese ödülen arkadaşlar ben Muhammed'in kanalıma hoşgeldiniz bugün serbikte arkadaşlar ee, Bugün serbikte soru cevap videomuzu çekiyoruz arkadaşlar Az önce arkadaşlar çektim bir baktım montajda mikrofon yokmuş Allah'tan montaj var Yapıyom da <gülüyor> ettim. Bu sefer var değil mi? Herkese evet, şöyle yorumlara bir geçelim hadi bakalım Fazla izlenmedi, 12 dakika geldim idare eder. Brostar şarkını ne zaman çıkaracaksın demişler. Ee, arkadaşlar aslında Brostar şarkımın sözlerini falan yazdım ama ee, pek emin değilim şarkının güzelliğini. Size tam güzel, efsane bir şarkı olduğu zaman size Yani bir yaklaşık bir ay falan sürebilirim. Normalde ben geçen hafta falan atacaktım aslında söyledim şarkıyı ama sözlerini pek fazla beğenmedim. Yani öyle. Bir ay içerisinde tekrardan sözleri falan yazıp sizlere çıkaracağım çıkartacağım. bir bit bulunmam lazım. Eee... Bilgisayar'ın özellikleri ne demişler? Evet, şöyle. göreceğiniz Windows 10 kullanıyorum. Intel, R, Core i5 işlemcim var. 4 GB RAM'im var. 64 bit işletim sistemim var. Eee harddiskimin adı da sandisk sandisk 250 gb ve e, 53 megabit hızı var arkadaşlar ekran kartı yok devam edelim youtube'dan kaç tl kazanıyorsun demiş arkadaşlar ben youtube'dan para kazanmıyorum kesinlikle kazanmıyorum arkadaşlar bazı arkadaşlarımız zenginse falan bir yapanı serman yazanlar var abi bana elmas al akşam ben o kadar zengin değilim yani para kazanmıyorum youtube'dan az kaldı ama facecam nasıl yapıyorsun demişler benim webkemim yok onu web webkemim yok benim şöyle yapıyorum bilgisayarınızı irin webkemimi indirin arkadaşlar Google Chrome ile webcam yazın ilk çıkana tıklayın Hatta ben göstereyim size şöyle, bakın, bakın. Buraya Irion, Webcam indir yazar. Şunu açın, Bunu buradan indirin. Indirdikten sonra aynı şeyi telefonunuza da indirin arkadaşlar. Telefonunuzu Play Store'dan indirin Irion, Webcam. Dökük sonra Irion webcamı açın. Aynı, bu arada aynı Wi-Fi'ye bağlamamız lazım ya da USB'ye bilgisayarınıza takın. USB'den de olur. Ben şu an wi yapacağım USB'ye takamadığım için şöyle mesela bakın bakın tıklayın mesela şuna şu an mesela bakın benim webcam şu an açıldı bunu da OBS'ye şuradan mesela video yakalama aygıtı diyorum ayarlar diyorum İrem webcam birlikte sonra webcaminiz oluyor arkadaşlar bu kadar basit yani çok easy bir şey neyse biz devam edelim arkadaşlar Evet yani çok iyiyiz arkadaşlar sevgilin var mı Evet bu çokça sorulan sorulardan biri sevgilim var mı yok arkadaşlar sevgilim yok hangi montaj programını kullanıyorsun adın ne demiş 10 ders herif bilmiyor 9 kullanıyorum arkadaşlar ee, bu paralı ama bunu arkadaşlar YouTube'dan falan izleyin, bunu ücretsiz bir şekilde bedavaya kullanabiliyorsunuz. Ben hile yapıp bedava kullanırım. YouTube'dan izleyebilirsiniz. O da video yapacak mı senin? O da vlog arkadaşlar aslında yapmayı düşünüyorum. Ama şimdi değil. Şimdi olmaz. Yakın zamanda ama bir bir, bir ay içerisinde yapmayı düşünüyorum. Bir de kaç dakika oldu lan? Oğlum daha dört dakika oldu sorular bitecek. Abi çok güzel bir video demiş, teşekkürler kankam. Bana Brawl Pass almazsan taş alır mısın? Güzel bir soruyla karşınızdayız arkadaşlar. Eee alamam. Gerçekten bakın arkadaşlar, şöyle gerçek bir şekilde söyleyeyim. Dürüst bir şekilde. İmkanım olsa arkadaşlar alırım, cidden imkanım olsa alırım. İmkanım olsa ben var ya öküz gibi çekiliş yaparım, abone kasarım ama imkanım yok. Yalan çekiliş yapmak istemiyorum arkadaşlar. Hiç birisine aşık oldum mu? Ee, arkadaşlar bu soruyu şöyle cevaplayayım ben. Hiç birisine aşık oldum mu sorusu. Evet, olmuştum. Yani böyle. Olmuştum. En sevdiğin dizinde Arkadaşlar en sevdiğim dizi aslında iki şık var. Arasında kalıyorum. Ya mucize Doktor ya Kuzey Yıldız ikisinden beraber. Kuzey yıldızı diyorum arkadaşlar, bence bu, kuzey yıldızı daha güzel. Ben daha çok seviyorum. Neyse arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. alakamız abone değilseniz, aşağıya alakamıza abone olmayı unutmayın Bu videosu da çıkabilmek bekliyorum. Hepinize. Hepinize ne Hepinizi seviyorum. <gülüyor> Bulamadım, neyse. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.